Merhabalar. Nisan 2018 astrolojik yorumunu Aslan Burcu ve Yükselen Aslanlar üzerinden değerlendirmek üzere bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. Evet. Nisan ayı Mart ayının devamı niteliğinde. Çünkü Mart ayının sonunda gerçekleşen Merkür Retrosu Nisan ayının ilk yarısına kadar devam edecek. Koç Burcu'nda gerçekleşmişti bu retro. Ee, Koç Burcu'nda devam edecek arkadaşlar. Ee, Aslan Burcu'nun koç burcu 9 evini temsil ediyor dokuzuncu evimiz hukuksal konularımız yabancılarla olan ilişkilerimiz uzun seyahatlerimiz ve manevi dini felsefi bakışımızı e, temsil eder Dolayısıyla Aslan burcunun bu dönemde e, geçmişten tanıdığı yabancılarla tekrar bir araya gelmesi mümkün olabilir geçmişten gitmesi gerektiği ancak bir şekilde ertelenen seyahatler gündeme gelebilir. Veyahut daha önceden planladığı seyahatlerde aksaklıklar, engellemelerle karşılaşabilir. Veya bir takım manevi değerlerini, ruhsal değerlerini sorgulamaya yönelebilir aslan burçları. Ve aynı zamanda yüksek öğretimi de temsil eder. Yüksek öğrenimi de temsil eder 9. ev. Dolayısıyla öğrenci olanlar için, üniversite öğrencisi veya yüksek lisans öğrencisi olanlar için Eğitimle ilgili bir takım aksaklıklar, bir takım engellemeler söz konusu olabilir. Bilhassa e, sınavları olanlar, tez hazırlayanlar dikkat etsin. Çünkü Merkür Retrosu bu tarz yazılı ve sözlü iletişim araçlarında e, bazı ufak tefek e, sıkıntılara neden olabilir. Yani iki defa kontrol etsin. Herkes iki defa üstünden geçsin. E, i̇ncelediği, hazırladığı tezi, verdiği vize sınavını vesaire hepsini İki defa kontrol etsin arkadaşlar. Daha sonradan pişman olmamak adına. Evet. Daha sonra e, ay boyunca etkili olacak. E, Jüpiter-Neptün açısı var. Bu açı güzel bir açı. Şifalı bir açı. E, çünkü e, balık burcundaki Neptün. Akrep burcundaki Jüpiterle. E, bir şifa enerjisi oluşturuyor arkadaşlar. Akrep sizin dördüncü eviniz. Balık ise sekizinci eviniz. Dolayısıyla aile ile ilgili. Veya mirasla ilgili aile aile içinde çözülmeyen bir konu varsa veya aile ile ilgili uzun süredir gel, süre gelen zor bir mesele varsa bununla ilgili kolaylıkla e, çözümlenebilecek güzel bir etki, güzel bir insanla karşılaşılabilir, güzel bir etkiyle karşılaşabilir. Yani buraya bir manevi dokunuş olacak arkadaşlar ve aile ile yuvayla konfor alanınızla ilgili sizi zorlayan her ne varsa bu konularda birazcık birazcık rahatlayacaksınız sevgili aslan burçları. Onun dışında ay boyunca oğlak burcunda zorlu gezegenlerin toplanışı kümelenişi söz konusu. Mars satürn ve plütonun kavuşumu söz konusu oğlak burcunda oğlak da sizin altıncı eviniz arkadaşlar aslan burçları bu ay günlük rutinlerine lütfen dikkat etsin ve sağlıklarına lütfen e, sağlık kontrollerinizi yaptırın e, Sağlıkla ilgili bir takım agresyon enerjilerinden dolayı psikolojik olarak yıpranabilirsiniz veya iş arkadaşlarınızla tartışmalara varacak boyutta bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Günlük rutininiz, iş düzeniniz, beslenme planınız, sağlık planınız her neyse bu konuyla ilgili ciddi bir daralma, ciddi bir sıkışma, bunalma hali yaşayabilirsiniz. Bu ay sonunda etkili olacak daha ziyade. ay sonunda biraz evet gergin Biraz e, bu konuyla ilgili talihsizliklerin yaşandı ve artık yeter dediğiniz noktaya gelebilirsiniz. Bu konuda aman temkinli olun arkadaşlar. Ay sonunda Akrep Burcu'nda dolunayla ayı kapatıyoruz. Bu Akrep Burcu'ndaki Dolunay yine sizin dördüncü evinizde. Yani bu ay e, iş hayatınızla ilgili sıkıntılar, e, sağlığınızla ilgili bir takım zorlanmalar yaşayabilirsiniz ancak... Ev hayatınızla, yuvanızla, yuva hayatınızla, ev hayatınızla, konfor alanınızla, annenizle belki bir takım meseleler çözümlenecek gibi gözüküyor bu ay. Bir takım meselelere artık yeniden şekil verilecek. Ev taşımaya karar verebilirsiniz. Yeni bir ev bakabilirsiniz. Konfor alanınızı artırmak adına daha rahat edebileceğiniz bir iş pozisyonuna geçmek için bir takım şeyleri sonlandırma kararı alabilirsiniz aslanlar. Yani e, bu ay evle ilgili, yuva ile ilgili, anne figürü ile ilgili bir takım kararları mecburen almak zorunda kalacaksınız. İş hayatında da agresyona, strese dikkat sevgili aslanlar. Önümüzdeki ay görüşürüz. Diğer videolarda da görüşürüz. E, umarım hoşunuza gitmiştir. Sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili aslanlar.